Kızı ki yılda doğdum ama 19 yaşında evlendim. 21 yaşında askere gittim. Orduda askerlik yaptım. E, hayatım boyunca öküzlerle beygirlerle leşberlik yaptım. En son denizde ameliyat oldum. 12 tane piratin daktılar belime. Bu sefer arda arda duramadım. İzmir'e gittim. 9 Eylül Üniversitesi'nde ameliyat oldum. 2 peletini orada taktılar. 14 peletim o belimde. Böyle sakat oldum. Ayaklarımı tutmuyor. Şimdi yatarım. 8 senedir yatıyorum. Kaç çocuğum var Ramazan amcacığım? 3. Allah'a emanet. İkisi İzmir'de biri buradaydı. Gelci oğlan var. Çocukluğunda neler yaşadın? Anlatabilir misin Ramazan amcacığım? Nasıl geçti çocukluğun? <gülüyor> onları unuttum amcam ya. Havza geçtikleri var biraz. onları bilemem. Neler yaptınız? Annenin, babanın evinde nelerle uğraştınız? Ne işler yaptınız? Hep ne bağcılarla uğraştık. Başka bir işimiz yoktu. Buranın işi o, bamya, bal, tütün başka bir şey yok. Teyzemi nerede gördün? <gülüyor> Bizim araziye gittimiz olmuştu diyor onlar orada gördük. Askerlik Askerlik anılarından bir anı anlatabilir misin hatırlayabildiğin? Askerlerin anlarında ben. Jandarmaydım, dördün şube yazıcısıydım, orduda, yani garagol gar, duydum, başka bir anımız yok, i̇ki sadece daire, daire dolduruyorduk, vazife müziğe gitmiyorduk. Evli miydin askere gittiğinde? Evliydim. Kaç yıl yaptın? Askerlik iki buçuk sene yaptık. Jandarma 2,5 sene o zaman için. 3 ay mezuniyet vurdu. 2 sene 3 ay yaptık. Teyzem burada bekledi seni? Evet. Burada bekledi. Kiminle kaldı? Kayın... annen izleme Nerede? Burada. Sizi beklerken askerde. Ha, tabii annem babam vardı o zaman sarıdık. Çok uzun süredir evlisiniz. Ne söylemek istersin bu uzun süren evlilikler konusunda? Şimdi böyle değil artık. Ne söylemek istersin? Ne söylemek ister? Neden bu kadar uzun süre mesela evli kalınıyor? Bunun sırrı ne? Ne söylemek istersin? Bunun sırrı Ashabalarımızdan kalmak, nikahına ölesine kadar birlik kalmak. Başka bir şey değil. Geçindikten sonra kar kocasına ihanet yapmazsa, kocası karısına ihanet yapmazsa mutlaka ölesine kadar geçinir. Başka bir neden olmaz. Burada aile de çalışır. Kocası da çalışıyor. çoluğu çocuğu da çalışır, Hep çalışıyoruz. Çalışıyor çalışıyor bu hana geldik işte. Eskiden böyle şey yoktu. Traktör müraktör yoktu. Afedersiniz eşeğine, öküzüne. En son belgir kullandık. Ve en son böyle olduk. Oğlan içinde traktör o şeysi var, taksi var. Biz böyleyizler. Allah razı olsun işte. Olan bakıyor, başka bir şeyimiz yok. Bir tarım akırdan maaşım var. Allah mübarek etmesin. Onu iyi biçiyoruz Olan aletleri suyu yatırıyor. O da bize yetiyor. İkisi zor gelip gidiyorum, lavaboya zor gelip gidiyom. Durumun belli, direkt oturamıyorum ben. Geçen gün yine gittik. Ne? İzmir'de enfeksiyon kalktıydım ben bir hastanede. O zaman için vidalarda enfeksiyon kalmış. E yine ameliyat diyorum ben. Doktorum, kimse ameliyat diyor, kimisi kaslar gevşemiş, ameliyatı kaldıramazsın diyor. Ben de şaştım. Ne yapacağım amca? Sekiz <gülüyor> şey senedir böyle yataram ben. Kalkamıyorum. Yok bile kalmış. Tamam, tamam Huriye teyzeciğim, başlayabilirsin. Ne diyeceğim 1946'da Bin, doğdum. 1946'da doğdum. Çuval dokumuyla, halı dokumuyla, işte bamletmiyle, tütün ekmiyle. Ondan kare altı kardeşiz. iki oğlan, 4 kız. Ne zaman evlendin Huriye teyzecim? Kaç yaşındaydın? Ben ufak gelin oldum. Bunlar benim yaşımı büyüttü de gelin oldum ben. 3 yaş, yaş büyüttüler. İşte öylelikle. Nasıl oldu düğünün? Düğünümündeki gibi değildi gari. O zamanlarda bir minder bir döşek diyen gibi eşyayla geldi pırtalarına işte öylesine. Kırmızı gelinlik şey oldu o zamanlarda. İşte. Asker yolu beklemişsin? Bekledim. Bir çocuğumuz vardı. Asker'e gittiğinde babası görmedi. Gittiği ondan Onlarca bunu ölüsünü, kedini, dirisini gördü o bir çocuğun işte. Ondan var altı tane çocuğum oldu. Üçü o yanda, üçü bu yanda. Neler yaptınız? Evlendiğiniz süreçte ne işlerle uğraştınız? İşte dayının dediği gibi bağla tağlayla. Çiftçiliğiyle uğraştık. Şimdi nasıl geçiyor zamanınız? Ee, şimdi işleyeceğiz de ayaklar tutmuyor, beller tutmuyor. Şimdi havaslanıyoruz kırılara gitmesine. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. İşte evin içinde böyle bastırılık. Evlatlarınız geliyorlar mı? Geliyorlar, geliyorlar. Oğlan satı devamlı burada da. Kızlar İzmir'de. Bayramdan bayrama geliyorlar. Eskiden neler olurdu? Adetler nasıldı buralarda? Neler yapılırdı? Düğünlerde olsun. Düğünlerde işte üç gün yemek yenildi. Ondan sonra kına gecesi oldu. Tefile çalarlardı, oynarlardı. Böyle çalgılar mı var? Gibi. Böyleydi adetimiz. Şurada bunların keşkek dövme taşı vardı köşede. Yani orada keşkekler dövülmüş gibi. burada orada bizim ha. dübek vardı. Tefili olanlar dübek dövmeye geldi. Tefil oynaşırlardı dübenin başında. İşte böylelikçe geçti hayatımız. Kaç yıl evli kalmışlar? Kaç yıl evli kaldınız teyze? Kaç yıllık evlisiniz? Bilmiyorum kızım ben. Cahil oldum ben. Bilmiyorum işte. Nasıl geçti? İyi Amcayla geçti. ömür. İyi geçti. İyi geçti. Memnun musun? Memnun musun? İyi geçti. Zor zamanlarınız mutlaka geçmiştir. Neler yaşadınız? Geçti de tabii uzaklık olacak, karın Geçti. Zorlunu da gördük, elini de gördük. Çok şükür, gün şüküründeki günümüze.